Hepinize selamlar dostlarım. Bugün yanımda Ömer var. Ee, beraber Minecraft Survival'a başlayalım. Eee video hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Peki bu seriye başladığınız e, bu serinin daha doğrusu devamı için kaç saat istiyorsun? Yani önünden ne koparsak kardeşim. <gülüyor> O zaman e, hemen başlayalım. Arkadaşlar bir geçmeden önce size diskorsiyonunuzu tanıtmak istiyorum. Çok güzel bir ortamımız var. de katımlarınız sayesinde daha da akıllıleşecek link açıklamalardan. Şurada bir köy gördüm. Şartlı köy var. Ama sanki sıkıntılı bir yerde doğduk ama köyün olması iyi. Yani köyün olması iyi. Öyle Bak de... burada da kal antik kalıntı neydi bunlar? Portal var burada. Ee... Evet. Bu arada kesinlikle bir Seed falan girmedim, tamamen rastgele oluştu bura. Evet. Hani şimdi iki güzel bir şey bir anda çıkacak. Nasıl böyle? Şimdi de gibi bütün şey... <gülüyor> şey <bir türlü gülüyor> dur seven. canım hemen yağmalama, bir bakalım ben neler var. Bir yatalım mı? Bir yatalım. <gülüyor> bir yatalım ben de. <gülüyor> <mi? gülüyor> Al, gel burada tak var bir yatağın. Güzel. Atıyorum. Atı yağlar gelişimi, ilk gelişim. Evet. Ben şu yapalım. <gülüyor> Toplay bildiğini topla. Varvarlık yaşasın. <gülüyor> Burayı yağmalıyoruz. <gülüyor> evet yağmalama operasyonunuz başladı. Çok güzel. Böyle bir şey var mı? Haritacı basası var olur. yeriz. Meşalleri topla. Allah nerede o nerde lazım? Buradaki demir gölemi de keselim. Yani He, oyuna başlar başlamaz demir iyidir. Bize bu suite daha önce gelmiş miydi ya? Kuzenlerimle oynarken. Böyle bir suite hatırlıyorum sanki. Ama vallahi ben girmedim. Milyarda biri için var ama. Aa, çok benziyor. Aşırı benziyor yani. Işırı benziyor. Hmm. Yani onlarla oynadığım sunucu da sunucu değildi. Öyle bir sorun da var. İyi, kağıt masası Burada bulduk. saman blokları buldum. Güzel, alanları. onları. Yalnız odunumuz yok. Aha, ağaç bugün. Ee, tamam. Şurada ama. var, ağaçlar var şurada. Evet, birkaç tane kısıtlı ağaç var. Değil miyiz şöyle bir balta yapsak. Bir de şöyle şapa falan yapsak yeterli. Evet. Bence buradan alabileceğimiz kadar Şeyleri alıp uzaklara gidelim ya. Bu evet burası güzel, güzel değil çünkü için. Burası, burası güzel değil şey Zaten buraya yerleşmeyiz Burada bir katlık masası olacak <Gülüyor> Ama Belki bu köyleri zamanı gelince Köleleştirebiliriz ee, Nasıl götüreceğiz ki Ama İleriki zamanlarda Ha tabii olabilir yani salonlarda. Evet şey. O sen kaçak piyas alıyorsun? Ben şu anda 65. İyi. O tarz ve... kasmadan oynuyorum o tarz. İyi. Bir şey tarafa. tarafa. doğru. Pekten. 2 dakika. Kartus Tamam Ne güzel bir yerleşim yerimiz olmadığı için e, Görüp görebileceğim her şeyi toplayamıyorum O yüzden alabileceklerim olacak Minecraft'ın kendisinin ile getirdiği özel bir eklenti var Gördün mü? Evet gördüm Kanka full yağmama burayı, full yağmama. Bir şey bırakma burada. Bence arı buldum, olur yeriz. <gülüyor> ah, karpuz. Yeriz. Ölenler nerede? hemen demir golemi kesin burda. Yazman Tamam. Sen onu gelin, ben şu yerim. 19.4'ü ilk defa oynuyorum. Ya pek bir şey yok aslında yani sadece birkaç bir şey değişmiş gördüğün kadarıyla onun dışında hiçbir şey yok. Boş bir sürüm gelenlikle. Şimdi bir yerde bir portal kalıntısı görmüştük hatırlıyor musun? Sen de öne mi kes ona gidelim. <gülüyor> Salam balçık koyuyorum ya balta yapmak için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum. Ev darbe aşkım Bu arada ben tabii yok sıkıntı değil geri gelir alırım da. <gülüyor> Bilmiyorum ya. Ne taraftasın? Yardımdan geliyorum. Ben bunu kestim. İyi, ne taraftasın? Aa, gördüm tamamdır. Ha, üç tane çıktı çok güzel. Onlar da beş falan çıkıyor ya. Onlar da beş falan çıkıyor. <gülüyor> Kimek ister misin? Efendim? Kimek ister misin? Olur, at. Yapayım hemen şuradan. Şu şeker kamışlarını da lazım olur. Neredesin? Buradayım. Dur bende de bayağı zaman bayağı bir şey. Üff. Hepsini çevirmedim. 6 tane bıraktım. Belki az falan görürsek yolla. Ben hepsini çevirdim ya. Saman bayalarını çevirdim daha doğrusu. Tüm ekmeklerini atsana bana bir. Hadi bölüşteyim. O snap'ta artık neyin ne Ya. Bakalım çen alalım da. Tabii tabii ha. lazım olur. Ben şu şey alırım, şey ekmekleri ha. Ben şey yapayım, demir kazma yapıp şuraya alayım. Ah. Oh. Yeterli ya. de şey crafting tableı pardon? Pıyorsana. Yanlış davulum. Ahkla. Ahkla. Ben vallahi bir direk Emin ederim bir direk vurmadım. <gülüyor> Bu bir savaş ne <gülüyor> Biz burada savaşı değil barışı destekliyoruz. Banat da bana başarı mı yazdı? Burada herkes seninle aynı fikir değil ama. <gülüyor> Başkalarının fikri beni ilgilendirmez. Gel şu e, portala gidelim önce, sonra da buradan uzaklaşırız. Pancar gördüm ona. E, havuçları falan alsana. Havuç mu? O ha nerede havuç? Havuç çok ki Yo Yok aferin Şu olabiliyor mu? Hah buldum Pancarmış oda neyse tamam önemli Bunu al Al sorum yok Eveeettt sen yatak aldın mı yanında? Kalmadın alayım Hangi yatak aldı ben, ben e, kazanım burayı Aldın mı sen yatak? Yani bir tane aldım yatak ya bura nasıl bir yer ya? Biz nasıl kazacağız ki burayı? Kutları alayım mı? Olur, aa gördüğüm bir yerde aldım hemen. Buraya bir kazmaya ihtiyacı var ya. Açık türlü olmaz burası. Kes şu şeker kamışlarını topluyor. Yatak aldın mı? Aynen, aynen, yatak aldım ben. Diyor muyuz buradan? Şu portalı bir eşelim de öyle gideriz. Portalı kazıyım mı? Obsilyenlere gerek yok ama çok erkende. Opsiyonları zaten istesecek de anlamayız. Sandık mandık var mıdır ona bakacağız. Başka sandık Oo, Nereye gidiyorsun? Yaz oh. arkadaşlar shaderlarla beraber mükemmel gözükmüyor mu? Üff Şu manzaraya baksanıza Çok güzel Neredesin lan? Ha kaybolun Son 10 da Ha tamam geldim gördüm seni Şuraya gel de şu portalı bir eşelim ya kazma yok bende. Gece olmaya başladı. İstiyorsan yatalım mı? Olur hadi yatalım. Evet. Portalı bir eşleyim istiyorsan. Benim. İşler çıkarıyor ya Aha lav falan var burada. Da olabilir mi? Uf, lan şunun partiküleymiş ya. Ben Şimdi. de kazma var ya, o kazmayı da kırayım. Burada bir şey yok galiba ya. Lan oha Bak bu o, ne? Bir dakika. Bu ne lan? <gülüyor> kazıyorum. Oğlum, kazalım. strong gold sandım lan. Oğlum burası ne? Burası normal bir oluşum değil. Burası Oğlum strong, strong gold sandım. Oha, strong gold sanki bura. Her yerin altına girmiş şey portal. Kutu yerin altına girdiği için böyle gözüküyor. Bende bir anda stronghold mu bulduk diye. şey diyeceğim burası stronghold olabilir. Bir taş var mı sende? <gülüyor> Eyvallah. Şey ya. Evet, bir kazma yapayım da bir rahat edeyim artık. Ya buradan bir şey çıkar gibi hissediyorum ya. Üç! Stronghold'ların şeylerine... Ssss! Gel gel! Oooo! Yok Ski burası var. Stronghold değil de Lav falan ee... var burada. Altına kazman direkt lav var altında. Buranın sandığı vardır o zaman ya. Sandığı... Olabilir. Derinliğinde ne var? Bir şey yok gibi. Evet, bir şey. Sandık yok ya. Tüm. Tabii der bitmez ama. Yok gibi duruyor sandık. Evet. Yok Aa bulduk. O var. Vallahi bulduk. Ne çıktı içinden Anam ölüyorum. Dur. dur. Nereye çekin? Tamam geldik. Bak bakalım. Evet. Sen al bölüştür ya. Nasıl oh, bunlar lazım olur kalmış. ya? Alsın bunlar asıl. Buna ne, <gülüyor> ne Hayır ha? Efendim. Bak neyim var? Oo daha dur canım. Bölüşeceğiz. Altın göğüslük. Altlama koruması 2. Altın göğüslüğünü Verimlilik 5 kazma. Ah. Kazma verimlilik 5. Çok güzel. Hayanasınız abi. Yalnız hepsini aldın. Bölüşmedik. Burada lav var ya şimdi. Sıkıntı olmaz. Bir şey olmaz. İsteyle gerek yok. İyi güzel ya burayı buraya. Yalnız bir hemen bölüstük diyorum çıkanları. Güzel. Güzel. Şimdi başka asana çakmak Şimdi iki tane altın eşya çıktı ya. Altın göstürme seçiyorsun, altın kazmayı mı seçiyorsun? Ben altın kazmayı seçiyorum. Tam gözsuyu bana at hocam. Bu en efektif şu... Tak onu bakayım. Bakayım. Tamam. Yalnız ben bunu takmayacağım şimdi. Evet lar gelmesin. Şimdi nereye yerleşeceğiz? Bir, biz bir bot alalım olmazsa bir uzaklaşalım buradan iyice. Evet, şömne alakalı lazım olur. Yazık. Başlangıç için aşırı gelişmedik mi? Yani biraz şans Biraz şans evet. Hayır böyle bir seed'di ben daha önce 2-3 kez rastladım yani. Nasıl bir seed ya? Böyle çölün ortasına gibi bir yerde böyle Spawn ediyor seni Bir yanda köy var bir yanda Benzer bir yere spawn olmuş olabilirsin ama yakında hem köy var Hani 3 biyomun birleşimi var ortasında evet. köy var Boş Şey mi yapsak ya Bot yapıp gitsek burada Evet bot yapalım Ben crafting table'u koyuyorum Abi o duymamışlar. Yalnız sen sür. Bayağı ben sürüyorum fark etmez. Şey Üf, clutch'ı gör. Baskaza. Baskaza aşkım baskaza. <gülüyor> Kim ister seni hep baskaza. <gülüyor> böyle bug var arkadaşlar. Böyle derin denizin altını görebiliyorsunuz. Durumda. Neyse şimdi yapalım zorluyum Aşırı sorun yaratıyor ya Bu durumlarda şey? Evet baya geç yükleniyor Şeyler. Bende de geç yükleniyor Sunucudan dolayıdır bence Evet sunucudan dolayı Ya da çıktı ama Geç Evet Aaa lan o. Oh. Görüyor musun gördün mü? Oh. Evet, görmez olur muyum? Ya. Burada popam bulur muyuz? Bilmem, vardır belki. Kaplumba. Ha kaplumba, bilmiyorum. şimdi bu kaplumba'ya ne yapmalıyım? Ha, ne yap biliyor musun? Öldüm <gülüyor> <gülüyor> Niye öldürüyorsun yazıt değil mi? Ne çıktı? Ben bunun kabuğunu nasıl elde edeceğim? Kanka onun kabuğunu elde, elde etmek zor baya. Ya, bayağı uğraşman gerekiyor. Acaba buraya... burayı... buraya lesek mi acaba? Şu da fotoğraf çekilmemiz yok mu? Gel. Şimdi şu karpuzu da alayım. Ya, şimdi güzel manzarayı fotoğraf çekinelim. Neredesin? Buradayım. Gel. Burada tamam, doğrusu şöyle dur. Aynen. El böyle ama Ya da dur daha güzel bir yer de bulabiliriz. Buradan daha güzel bir yer bulabiliriz. Şu karşıya da geçelim. Ama şurası da olabilir. Ha burası güzel. Hadi yani şöyle yanıma. Benim durduğum gibi dur. Yani yanıma gel. Evet fotoğraf çekmek şey, tamamdır. Güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Tabii şeyleri var. Bombuları alayım da kullanırız. Adayı kurulabiliriz aslında. Güzelmiş burası. Evet burası, burası güzel ya. Yani. Adayı olmayabilir belki burası. Ada gibi durmuyor pek. Ada gibi durmuyor ama. Ne olacağı bilinmez. Sağda bir şey var. Aşağıda derin devam ediyor aşağısı bekleyin. Mi? Hiç girmeyelim. Bir şey bir şey olur. Oh, yok kapalıyım zaten. Ya, buradaki giderim bakalım. Ya keşke şöyle bir şey yapsalar. Orman, ee, ormanların yani bu yağmur ormanlarının bulunduğu yerlerde de keşke şeyler olsa. Nasıl diyeyim? Ha. Nasıl desem Köyler olsa. Yağmur ormanları köyü. Aynen. Ama sanki vardı öyle bir şey. Bir sata yüzünden gözükmüyoruz diye gördüm yani. Var ya boşluğa düştüm sandım. Emine diyor. Işık nereden geliyor? Hı? Işık mı? Hı, ışık. Meşale var elimde. Evet meşale. Gel gidelim buradan abi. İyi oldu. Ne çabuk geçiyor bu? donuz. Ne? İyi Şimdi... keselim mi bunu? Ne dersin? Buraya yerleşsek bence keselim. E. Ee, Bura çok dolu. Ne yerleşiriz? <gülüyor> Sence bir ağacın yerleşelim mi? Bir yüksek bir ağaca. Ne dersin? Hmm, olabilir. Neden olmaz? geçici. Tabi tabi olur. Sonu gidebiliriz. Büyük bir ağaç görüyorum. Yalnız zombiler geliyor haberin olsun. Tutalım ben. Hayda. Yardımına yetiştim. Ah şeyim kırıldı. Kazan Allah. şeyin baltam kırdı ya Ya, buradan zıpla çık yukarı doğru bir yere yerleşecek işte kimkileri kaza kaza gel gelin eee <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Yardım seçim var? Ee, olabilir. <gülüyor> ya seçimler konusunda şunu diyebilirim. Allah ülkemiz için hayırlısını versin. Lan nereye ettin? O ağacın tepesine çıktım yaptım. Sen tepesine mi çıktın haline? Evet. Ben yani, Bu da insanlığın... Böyle bir şeyler yapıyorum ya. Nasıl bu? Lan öyle. Odun, odun dur. <gülüyor> AÇEV Bence <gülüyor> yani şu anda AÇEV sayılır AÇEV'e gel Yatağıma at lan Çalarım Ben neden nıkılmış mı bak seni bu şeyden aşağı atarım bak Bu ağaç <gülüyor> Üstündeki de altın zırhı kanarım bak Bilesin. Aşağıya atladım şey yapalım mı? Bu altını kazıp etrafını merdivenle kaplayalım mı üstte düşün. Olabilir. Sonradan evimizi ya burayı olmazsa. Tutuyorsun öyle yene maruru bir kere de gül ya ellerimi doldur. Geçici kullanırız sonra Abi. kendi evimizi. Ses duydun ama. <gülüyor> Ee, bir tane Creeper karşılaştım da, mı? Ee, bir Creeper daha Galiba bir Creeper gördüm O Creeper değilmiş Neredesin ya bir yanıma gel aşağı. Buradan gidelim ya buraya yerleşmenin ya Daha doğrusu burayı bir yerde temizleyelim hemen 4 e 4'e 4, 5'e 5, e 5 ufak bir, ev gibi bir şey yapın. Bir daha kalalım yani burada. Burası güzel bence. Bak burayı doldurdurursun. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan biraz daha keselim. Şey de... Yani aslında cvc için de belli Bildiğinizde dümdüz kare bir şey yapacağız ama ileride çok daha iyi şeyler görürsünüz. Görürsünüz yani Şurası bence iyi bir ev ya, değil mi? Güzel bence bu 3F yalan işte, idare eder var mı? Çok az. Atayım mı oğlum? 2 -3 tane atmayın yeterli oluyor. Aynen, 2 tane Aslında atsan o yeterli. Zaman 3 tane. 3 tane ah. Renk Ha. olacak ama yapacak bir şeyim. Seseyde elimde bunlar da vardı. Akasya. Kasteler de ki. Şuraya doğru genişletebiliriz. Hop. Güzel genişlettik. daha genişletebiliriz. Ama bu kadar genişleme yeterli bence. Yani Gel ki... bakalım. İlk şöyle kapımıza yapalım istersen. Biraz odun atlan lazım ama. Ee, bu var sadece. Bu var. Aaa ee. bir odun daha lazım. Beşeden bir kapımız oldu olamadı He, olmuyormuş. Şunu al. Üç tane kapı. Verişlandırmaya oh. yapalım. Bir tane buraya koyayım. Ne oldu? Anladım. Hadi. Şimdilik burası ufak bir yerleşim yerimiz olacak. Sonra... Kılı e, pırtı toplar gideriz. Şuraya ben eşyalarımı bırakayım. Bir maden inelim. Maden inmeden önce de bu bölümü bitiririz artık. Değil mi? Başka bir sandık yapayım. Evet. Bölümü harfetlenmeye bitiririz. Dediğin gibi ilk bölümden bayağı geliştik. Evet yani bu bölümlük bu kadar yeterli bence. Çok da uzun olsun istemiyorum. Evet, evet o zaman arkadaşlar evin içinden şöyle bir hemen seninle bir, bir e, videoyu izlediğiniz için yani sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim için şu anlık çok önemli. Lütfen abone olmuyorsunuz. Abone olun oğlum ya abone olun. Abone olun. Evet. Videoda like atın yani bu kadar basit. Neyse hadi sizi seviyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olun oğlum.